Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz AYT 2023 Matematik kampımıza. Evet, hedef, full matematik dedik. TÜREV'in artık sonlar ikinci videosundayız. Large Test 1'deyiz arkadaşlarım. Bu testi çözdükten sonra bir tane daha yine zor bir test gelecek TÜREV'den. Bu sorular zor arkadaşlar. Toplam 19 tane de zor TÜREV'den soru çözeceğiz ki birbirinden seçkin, birbirinden güzel sorular olacak bunlar. Hazırsan, abone olduysan, videoyu beğendiysen ki bunlar beni inanılmaz derecede motive ediyor, çok teşekkür ederim şimdiden. Videoyu da beğendiysen geçelim videomuza, geçelim dersimize, geçelim testimizin çözümüne. Hadi bakalım. Evet, ilk sorumuza bir bakalım beraber. Bir tane fix fonksiyonu verilmiş bize. Bu fonksiyonun grafiği x eksenini 3 farklı noktada kesmiş arkadaşlarım. A tam sayısı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş Şimdi Öncelikle sevgili arkadaşlar Sadece ama sadece x eksenini kestiği nokta adedini biliyoruz biz Başka da hiçbir şey bilmiyoruz Üçüncü dereceden bir fonksiyon x eksenini 3 farklı noktada kesmiş Neler olabilir bir düşünmek lazım Çünkü soruya biliyorsunuz ki ilk etapta baktığınızda Türev sorusu olduğu bile meçhul Çünkü türevle alakalı hiçbir şey geçmemiş Ne teğet eğimi var Ne bir türev işareti var Ne dy bölü dx var Hiçbir şey yok Peki biz bunu nasıl çözeceğiz? Türevden çözeceğiz. Şimdi iyi ve dikkatli dinliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar f'in türevinde x'i bir elde edelim. f türev x nedir? 3 x kare eksi 12 x eksi 36. Hatta ve hatta bunun tamamı katsayıları 3'ün katı olduğu için 3'e de bölebiliriz biz bunu. Yani x kare eksi 4 x eksi 3'e böldünüz. 12 ve türevini 0'a eşitliyorum. Buradan ekstremumları bulabilirim fonksiyon de x, x ve bu kısımda sevgili arkadaşlarım eksi 6'ya artı 2 yapacaktır. Yani benim köklerim eksi 2 ve artı 6. Şimdi iki tane köküm olduğunu biliyorum. Ve bu kökleri yerine yazdığım takdirde fonksiyonun ekstremumlarını bulacağım. Peki bulacağım da hocam bu ekstremumlar maksimum mu minimum mu onu da bulalım. E bulalım ne ile başlayacağım artıyla sonra eksi sonra artı olacak. Yani fonksiyon burada artmış burada azalmaya başlamış burada tekrardan artışa geçmiş. Şurada bir maksimum burada bir minimum söz konusu. Max ve min yazdık Pekala şimdi ben bu fonksiyonun Sevgili arkadaşlarım grafiğini çizmeye çalışayım ama tabi bunların maksimum değeri minimum değeri bunlar da mühim gibi duruyor -2 fonksiyonda yerine yazarsanız 2'nin küpü 8'dir eksi 2'nin karesi 4 -6 kere 4 de sevgili arkadaşlarım eksi -24 yapar eksi -36 ile 2'yi çarparsanız artı 72 ve artı a gelir Şimdi eksi -8 eksi 24 daha eksi -32 yapar. 72 eklerseniz 40 artı a gelir bakın. 40 artı a. Şimdi bu bizim e, neyimiz arkadaşlarım? E, maksimum değerimiz. Eksi -2 için şöyle eksi -2 için şuralarda bir yerde 40 artı a diye bir değer alsın. Tamam şu şekilde 40 artı a. Pekala bir de minimum değeri bulalım. Yani 6'yı yerine yazalım. 6'nın küpü ki 216'dır kendileri. Eksi 6 çarpı 6'nın karesi de eksi 6'nın küpünü verir. Yani eksi 216'yı verir. Güzel. Eksi 36 kere 6 eksi yine 216'yı verir. Artı bir de A'mız var. Şunlar birbirini götürdü. A eksi 216 o da şurada bir yerde olsun diyelim. A eksi 216 burada bir yerde olsun diyelim. Ve sevgili arkadaşlarım 6 için fonksiyonumuz buradan geçiyormuş. Yani gençler benim fonksiyonum artarak başlıyor. Şurada bir zirve yapıyor. Daha sonrasında ise şurada bir minimum yapıyor ve yoluna devam ediyor. Ki benim fonksiyonum eğer böyle olursa dikkat et. Fonksiyon x eksenini sorunun istediği gibi 3 farklı noktada kesiyor. E güzel hocam güzel de biz bunun burada olduğunu, bunun burada olduğunu nereden biliriz? Yani a artı 40 negatif olamaz mıydı? Gibi sorular gelecek şimdi aklımıza gelmeli de. İşte bunun için şunu diyorum. Eğer ki benim maksimum noktam olan, maksimum değerim olan a artı 40 negatif olaydı. Sadece ama sadece bu fonksiyon x eksenini tek bir noktada keserdi. Veya şuradaki minimum değerim pozitif de olabilirdi. Eğer pozitif olmuş olsaydı o zaman da sevgili arkadaşlarım yine bizim fonksiyonumuz x eksenini şuradan da göreceğin üzere tek noktada kesecekti. 3 noktada kesebilmesi için demek ki a artı 40'ın pozitif olması gerekiyor. A eksi 216'nın da negatif olması gerekiyor. Yani ne demek biliyor musun? A artı 40 pozitif olmalı diyeceksin. Buradan A eksi 40'dan daha büyük değerler almalı diyeceksin. A eksi 216'da negatif olmalı. Yani A 216'dan küçük değerler almalı diyeceksin. Burada A eksi 40'tan büyükse. Eksi 40 küçüktür. A o da küçüktür. 216 yazılabilir. Burada A'nın alabileceği en küçük değer eksi 39'dur. A'nın alabileceği en büyük değer de 215'tir. İşte a, a tam sayısı kaç farklı değer alır diyor ya. Bu arada kaç tane tam sayı varsa onları bulacağız. Nasıl nasıl buluyorduk? 215'ten -39'u çıkarıyorduk ve 1 ekliyorduk. Yani burası sevgili arkadaşlarım 216'ya 40 eklemek de aynı şeydir. Bu da sevgili arkadaşlar bize 256'yı bakalım. 200 aynen. 256'yı verecek ama ama 215 dedik 216 yazdık. Hemen şunu düzeltiyorum. Burası 215. 215'e 40 eklerseniz de Doğru cevap 255'in ta kendisi olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğiydi. Çok klas bir soru arkadaşlar. Devam ediyorum ikinci soruyla. Bu da yine az öncekinin klaslık seviyesinde bir soru. FX sürekli bir fonksiyonmuş bakın. F fonksiyonu 7 adet noktada yerel ekstremumu olduğuna bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle benim sürekli bir fonksiyonum var. Ve bu sürekli fonksiyonda 7 tane Yerel ekstremum var. Tabii bu fonksiyon sevgili arkadaşlarım şunu biraz küçültmek istiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi bu fonksiyon 7 tane ekstremum varsa sürekliyse de birinci ekstremum 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şu şekilde gösterelim. Tamam. Hatta şunu da şöyle biraz uzatacak olursak. Tamam kesin yani değil mi? Şurayı da biraz ucundan şöyle uzatalım. Şimdi sevgili arkadaşlar böyle olabilir ama tabii bu fonksiyon şöyle de olabilir. Hemen gösteriyorum. Buradan artarak başladık ya. Bu sefer azalarak başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde bir fonksiyon da olabilir. Gördüğünüz üzere iki fonksiyonu da iki olabilir dediğimiz ihtimalde de 7 tane ekstremum var. Bu ekstremumlar şurada tepe veya dip yaptığı noktalar. Pekala Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. F azalandır diyor. Bir kere bunun azalanlığından artanlığından söz edilemez. Bazı bölgelerde artan bazı bölgelerde azalan dolayısıyla aşık gitti. Peki 4 tane yerel ekstremumu mu vardır? Yerel maksimum vardır demiş. Şimdi 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane maksimum var ama şuraya bakacak olursanız 1, 2, 3 tane yerel maksimum var. Yani 3 de olabilirmiş İlla 4 tane olmak zorunda değil. Dolayısıyla bu da gitti. 4 tane yerel minimumu vardır diyor bakın 1 2 3 4 burada 4 tane yerel minimum var fakat 1 2 3 3 tane de olabilirdi dolayısıyla C şıkkı da gitti mutlak ekstremumu vardır demiş bütün şuradaki bütün şuradaki sevgili arkadaşlarım tavan yaptığı noktaların eşit ordinata gittiğini düşünürsek ve buradaki tüm dip noktaların da eşit ordinata gittiğini düşünürsek Mutlak maksimumu veya mutlak minimumu yoktur diyeceğiz çünkü hepsi eşit zaten birbirine Dolayısıyla D şıkkı da gitti cevap E'ymiş bakalım X eksenini en az 0 en fazla 8 noktada keser demiş Şimdi şu kırmızıyı tutup aşağı doğru çekerseniz maviyi tutup sevgili arkadaşlarım yukarı doğru çekerseniz bakın Hiçbir noktada kesmiyor X eksenini yani en az 0 noktada kesiyor en fazla 8 noktada keser diyorsa da onu da bu şekilde değerlendiririz. Bakın kaç noktada kesiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada. Ya da yandaki de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada kesmiş olacak. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 1, 2, 3, 4. Şurayı bir yer, bir yerde yanlış yaptık. Kaç tane burada? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dedik. Tamam 8 tane ekstra mı var? Ha, 7 taneydi. Biz 8 tane çizdik. Şurayı küçülteceğiz. Şöyle yapacağız. Buradan itibaren şöyle devam ediyor arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Bu kısmı yanlış yapmışız. Yanlış göstermişiz. En iyisi ben baştan çizeyim bunu. Siz de daha iyi anlayın. Kusura bakmayın. Ee, azalarak geldik. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yok. 7. Yine 8 çiziyorum. 8 beni andı herhalde. Şurada bir tane y ekseni yapıştırdım mı tamam. Kaç noktada kesmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane noktada kesmiş. 9. kesemez. Dolayısıyla cevabımız da e şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Üçüncü soru. Px polinomu verilmiş bize. Polinom bu. Bu polinomun yalnızca bir tane ekstremumu varmış. Buna göre P3 kaçtır? Şimdi bu polinomun bir tane ekstremumu varsa arkadaşlarım türevinin sadece bir tane e, tek kökü olacak tek katlı kökü olacak. Şimdi buna göre türevini alırsanız P türevi X eşittir 9x kare eksi 3mx kare artı 2mx ve eksi 2m dediniz. İşte bunun sadece ama sadece bir tane tek katlı kökü olacak. Yalnız şöyle bir durum var. Bu ikinci dereceden. Yani şu an gördüğümüz fonksiyon, x kareli bir fonksiyon ikinci dereceden. İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerini sen gayet iyi biliyorsun. Neydi? Paraboldü. Parabollerinde üç tane durumu vardı. Ya x eksenini iki farklı noktada keser, ya x eksenine t ettir ya da hiç kesmez. Böyle olursa kök yok diyorduk. Böyle olursa e, çift katlı kök var. Böyle olursa iki tane tek katlı kök var. Şimdi sorunun bizden istediği bir tane ekstremim yani bir tane türeminin bir tane tek katlı kökü olsun ama bu durum buna uyuşmuyor maalesef. Peki o zaman ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlandı mı veya soruyu mu yanlış yazdık? Soruyu yanlış yazmadık. Soruyu farklı yorumladık. Yanlış yorumladık. Çünkü burada gözden kaçırdığımız bir şey var. Arkadaşlarım şunu unutmuyorsunuz. Demek ki ben bunun türevini aldığım zaman ikinci dereceden geldi ya. Türevi ikinci dereceden değilmiş. Türevi bunun ikinci dereceden değilse o halde bu fonksiyonun kendisi de üçüncü dereceden değildir. Üçüncü dereceden değilse hocam nasıl x küp var? Demek ki o x küpler birbirini götürecek. Bak x küp parantezine alınca 3 eksi m geliyor burası. Değil mi? Demek ki x küp yoksa burası sıfırdır. Demek ki m kaçmış? 3'müş. O halde ben px polinomunu baştan yazacağım. Bu polinom iptal bu arada. Baştan yazıyoruz. px eşittir. Şurası zaten gitti. m 3'tü. 3 x kare. Eksi 6 x artı 3. İşte px polinomun buymuş. p3 soruluyor bize. P3'ü de artık rahatlıkla bulabiliriz. 3 çarpı 3'ün karesi 27. Eksi 6 kere 3 eksi 18 yapar. Artı bir de 3'ümüz var. Bu da bize 12 cevabını verir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla. Şimdi şu kısmı sileceğim arkadaşlar. izinizde. Ne demiş bize bir okuyalım. Şöyle bir parabolümüz varmış. Bu parabolün x eksenini kestiği noktalardan birinden. Parabola çizilen teğetin eğimi pozitif. Ve... 28 artı n'eymiş bu eğim? Bu parabolün eğimi 0 olan teğeti, parabole 2k noktasında teğetse k kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle parabolün x eksenini kestiği noktalardan birinden demiş ya. Parabolün x eksenini kestiği noktalar neresi olur? Onu bir bulalım. mx kare artı nx'i tabii ki 0 eşitleyeceğim. Buradan x parantezini alırsanız mx artı n gelecektir. Eşittir 0 dediniz. Şimdi parabolün x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi 0 öteki de x eşittir eksi n bölü m pekala şimdi ya bundan ya da bundan çekilen teğetlerden bir tanesi pozitif olan 28 artı n sayısıymış o halde ben bunun türevini alırsam y türev eşittir şunun türevine gelir 2mx artı n'e gelir İşte ben e, sıfırı yerine yazdığım takdirde bakalım 28 artı n yakalayabilecek miyiz çünkü buradan çekilen buradan çizilen teğet eğer e, eğimi bu geliyorsa eyvallah o zaman budur diyeceğiz. Bakalım şimdi sıfır yerine yazdım türevinde. N geldi. N eşittir. 28 artı N olursa neler gider. Sıfır eşittir. 28 kalır. Demek ki o nokta 0 değilmiş. Demek ki hangi kökten, hangi x eksini kestiği noktadan çekilen t et 28 artı neymiş? Eksi N bölüme. O halde ben bunu sildim. Ve diyorum ki x gördüğüm yere demek ki bunu yazmam gerekiyor. 2M çarpı. Eksi N bölüme. Artı N eşittir. 28 artı N diyeceğiz bu sefer. Buradan m'lerin gittiğini görüyorsun. İçeri dağıttım. Eksi 2n artı n'ye daha eksi ne yaptı. Eşittir 28 artı n dediniz. Buradan eksi 2n'ye eşittir 28 gelir. Ve n'yi de eksi 14 olarak yakalarız. Hayırlı uğurlu olsun. N'yi bulduk çünkü. Pekala. parabolün eğimi 0 olan teğetleri parabole 2'ye k noktasında t'ye etmiş arkadaşlar. Şimdi ben n'nin ne olduğunu biliyorum. O halde benim parabolüm mx kare eksi 14x'tir artık tamam mı? Ve bu parabol için 2'ye k noktasından çekilen, çizilen teğetin eğimi 0'mış. O zaman bunun türevi 2mx-14'tür. Ve sen 2'yi yerine yazdığın takdirde, yani 4m-14'ü yazdığın takdirde eğim 0 geliyormuş. O halde 4m eşittir, 14'tür. Yani m eşittir, 2m eşittir, 7'dir. Ve m eşittir, 7 bölü 2'dir diyebiliriz. m'yi de bulduk, neyi de bulduk. Şimdi bize k kaçtır diyor. m'yi bulduk ya, yerine yaz. 7 bölü 2 çarpı x kare artı değil, eksi 14. X dedik. Bu bizim parabolümüzdü. Şimdi ise 2 için nereden geçiyor? K'dan. Zaten bize K soruluyor. Demek ki 2'yi yerine yazacağız. 7 bölü 2 çarpı 4 eksi 14 çarpı 2. Eşittir diyorum. Bakın 4 ile 2 gitti. 2 kaldı. 2 kereyi de 14 yapar. 14'ten 28'i çıkarırsanız cevap 14 olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet. Güzel soruydu. Devam ediyorum. Beşinci soruyla. Gerçekten sayılar kümesi üzerine tanımlı F fonksiyonu kuralı buymuş. Buna göre f fonksiyonunun kaç tane ekstremumu vardır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şuranın kritik noktasını arkadaşlarım? Kritik noktası sıfır. Bu soruları çözerken şunu yapmayın. Bu tarz soruları çözerken şunu yapmayın. İşte sol türeve bakalım, sağ türeve bakalım. Bu toplara girmeyin arkadaşlar. Girerseniz kafanız karışabilir. Burada şunu yapacaksınız. Şimdi benim parabolüm var. Bu parabol eğer ki x'ler sıfırdan küçükse yani sol taraftaysa y eksenin sol tarafındaysa bu dışarı eksi x diye çıkacağı için x kare artı 7x artı 6 olacaktır. Eğer ki sıfırdan büyük taraftaysa yani x'ler pozitifse olduğu gibi çıkacağı için x kare eksi 7x artı 6 olacaktır. Ve şunun tepe noktasına baktığımız takdirde bu parabolün tepe noktasına x kare artı 7x artı 6'nın tepe noktası nedir? Eksi 7 bölü 2'dir. Şununki de artı 7 bölü 2'dir. Demek ki eksi 3 buçukta yani eksi 7 bölü 2'de ve artı 7 bölü 2'de bizim parabolümüzün tepe noktası varmış. 0 için 0'ı yerine yazarsan ikisi de 6'dan geçer. Dolayısıyla 6'yı da şuraya çizdim. Bakın benim parabolümün tepe noktasının apsisinden bir tanesi ikisi 7 bölü 2. 6'ya kadar geldi. 6'dan sonra parabol artık şuna dönüşecek. Ve şu şekilde bir görüntü oluşturacak. Ve sevgili arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun soruyu çözdük. Kaç tane ekstremim vardır diye sorulmuştu. Bakın burada bir tane dip yapmış. İkinci dip ve bir tane de tavan yapmış. O zaman 3 tane ekstremum vardır. Cevabımız da C seçeneğidir deriz. 5. sorumuzda bu şekilde çözdük. Dikkat edin bu çözümlere ve mutlak surette bunlara işaret koyun arkadaşlar. 6. sorumuza bakıyoruz şimdi. 6. soruda f(x)'i vermiş, h(x)'i vermiş ve şu soruluyor. f(x) ve h türev x fonksiyonlarına x a noktasından çizilen teğetler birbirine paralelmiş. Şimdi f(x)'e x a noktasından çizilen teğetin eğimi nedir? f türev a'dır arkadaşlar h türev x'e a noktasından çizilen teğetin eğimi bakın dikkat edin h türev x. h'ın türevinin türevi yani h'ın ikinci türevinde a işte bunların birbirine paralelse eğimleri birbirine eşittir. O halde f'in türevinde x'i bir bulalım biz. f'in türevinde x şunu buluyorum 2x artı a daha sonrasında h'ın ikinci türevini bulmam gerekiyor. Önce birinci türevinde tabii ki 3c x kare artı 3dx. Artı E yaptı. Şimdi ikinci türevine geçiyorum. H'ın ikinci türevinde X ise 6CX artı 3D yapar. Şimdi ne demişti bize? F türev A. Yani şurada A'yı yerine yazıyor. Yerine yazarsanız 3A gelir. Eşittir. H ikinci türev A'ya eşit. Yani burada A'yı yerine yazacaksınız. 6AC artı 3D yapacaktır. Hepsini 3'e bölerseniz A eşittir. 2AC artı D yapacaktır. Sonra ise bakın şunu şu tarafa atın. Gördüm cevabı a-d eşittir 2ac yapar ki bu da bize zaten d seçeneğini direkt verir. Cevabımız d seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlar bakın 164. sayfayı da bitirdik böylelikle. Sayfamıza şöyle uzaktan da bakalım. Vallahi inşallah sınavda da ayet ede de senin sayfaların böyle olur. İnşallah çok dua ediyorum. Çok dua ediyorum. Evet devam 7. soru. fx fonksiyonu verilmiş bakın şöyle. F türev 1 değeri 2 üzeri A ve 5 üzeri B sayılarına tam bölünebildiğine göre. Hmm, çok ilginç bak. A artı B toplamının alabileceği değer en çok kaçtır diye sorulmuş. Bakalım. Hadi bakalım. F türev 1 ir. o zaman bulmak zorundayız. F'in türevinde X diyelim biz. F'in türevinde X eşittir. Bakın şu 5'i başa atacaksınız. 5 çarpı açlık köşeli parantezi. İçeriği aynen yazıyorum x küp artı 2x karenin 4. kuvveti artı x kapattım. Üzeri 4 dedim. Üstünü biraz alttım. 23'ün türevi 0 zaten. Orayı almayacağız ama daha buranın işi bitmedi. Ne yapacağız? İçinin türevi. Haa, şimdi açtım bir köşeli daha. Şimdi iç tarafın yani şuradaki sarı kısmın türevini almam lazım. Bunun için de şuraya yine 4'ü başa indirme metodunu uygulayacağım. 4'ü başa indirdim. x küp artı 2x karenin küpü Bitti mi? Daha burası bitmedi bak. Şu kısım hala bitmedi. İçinin türevini almadık. Çarpı içinin türevi 3x kare artı 4x yaptı. Şimdi şuranın türevini bitirdik. Bir de şunun türevi artı 1. Artık burası da bitti. 23'ün türevi 0 olduğu için yazmıyorum. Şimdi tabii ki f'in türevini aldık yerine 1 yazacağız. Bakın 5 çarpı 1 artı 2 3 yapar. 3'ün dördüncü kuvveti yazıyorum. 3'ün dördüncü kuvveti artı 1. Çarpı Açtım parantezi. 1 artı 2 3. 3'ün küpü 27. 4 çarpı 27 çarpı 3 artı 4'ten 7 yapar. Artı bir de birimiz var. Pekala. Şimdi arkadaşlarım. Şurası 5. 3 üzeri 4 bir eklediniz 82 geldi. Çarpı şuraya bakıyorsunuz. 4 kere 27 çarpı 7 artı 1. Burası böyle kalsın. Uğraşmayacağım valla. Böylece kalsın. Şimdi gençler. 2 üzeri a'ya ve 5 üzeri b'ye bölünüyormuş. Tam bölünüyormuş. O zaman a artı b'nin alabileceği değer en çok kaçtır diye soruluyor. 5 çarpanlarını ve 2 çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Ama tabii şurayı bilmiyoruz ya. Bir bakalım yine de. Bakın 7 kere 7 49 yapar. Tamam 49 yapar. Sonu 9'dur. da 4'ü çarptığınız 36 yapar. Sonu 6'dır. Yani şuradaki sayının çarpımının sonu 6. 1 eklerseniz son basamağı ne olursa olsun 7 olacak. Son basamağı 7 olan sayı zaten 2'ye tam bölünmez. 5'e de tam bölünmez. Demek ki buradan ne 2 ne de 5 çarpanı gelecek. Tamam bak. Bak burası çok değerli. Yoksa işlemi yaptır Peki o zaman bize cevap şuradan gelecek. Nasıl gelir oradan cevap? Şöyle. Bir 5 çarpanımız var zaten. 82 dediğimiz şeyde 2'ye bölerseniz 2 çarpı 41 yapar arkadaşlar. Tamam. Ee, daha sonrasında ise bak şurayı e, yazmıştık. Şurası 82 geldi bir de 4. kuvveti vardı onu yazmadık bak. Dördüncü kuvvetin unuttuk değil mi? Peki o zaman dördüncü kuvvetini de yazalım bir zahmet. Şöyle dördüncü kuvvet. Yani bunun dördüncü kuvveti var. Hmm. 5 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 41 üzeri 4 geldi. Zaten 41'in içerisinde ne 2 ne de 5 çarpanı var. O halde arkadaşlar 5 üzeri 1 ve 2 üzeri 4 bakın bölünürse 5 üzeri 1'e tam bölünür. Bölünürse 2 üzeri 4'e maksimum 2 üzeri 4'e tam bölünür. O halde bu 2 üzeri A ve 5 üzeri B'yi ben 2 üzeri 4 ve 5 üzeri 1 seçerim. A ile B'nin alabileceği maksimum değerler 4 ve 1'dir. Bunların toplamı sorulmuş. Cevabımız 5 olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Güzel soruydu. Devam. 8. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı ve türelenebilir F fonksiyonu ile ilgili. F 1'i vermiş. Teşekkür ederiz. F türevi 1 de vermiş. F türevi 14'ü de vermiş. Buna göre Gx buysa demiş. X eşittir 1 absesi noktadan çizilen teğetin eğimi. Yani ne soruluyor bize? G'nin türevinde 1 soruluyor arkadaşlar. Pekala G'nin türevini bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? G türev x'i bulmam gerekiyor. Şuranın türevini bir alalım. F'nin türevinde x küp artı x çarpı fx dediniz. Çarpı içinin türevi yani 3x kare artı. Şurada bir çarpım var çarpımın türevini uygulayacağım. X'in türevi 1 çarpı fx artı x çarpı f türev x. İçinin türevini aldığımıza göre artık G'nin türevini bulmuşuz demektir. Şimdi burada tabi 1 yazacağız x gördüğümüz yere. F'in türevinde. Bakın 1 artı 1 kere f1. 1 artı 1 kere f1 f1 yapar. Çarpı şurası 3 geldi. Şurası burası f1 geldi. Artı 1 kere f türev 1 diyeceğiz. O da f türev 1 olacak. Şimdi bana soru zaten bak. F1'i vermiş. Kaçmış? 13. Yani şurası 13'muş arkadaşlar. F türev 1'i de vermiş. Bu da 6'ymış. 3'e 13 eklediniz. 16. 6 daha eklediniz. Burası kaç yaptı? 22 mi yaptı? Çarpı şuraya bakıyoruz. F1 kaçtı? F1 13'tü. 13'e 1 eklediniz. Burası F türev 14 geldi. F türev 14 zaten 6'ymış. O halde bizim cevabımız nedir? 6 kere 22'dir. Yani 12 kere 11'dir. 12 kere 11 de 132 yapar. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabına da D dedik ve devam ediyoruz 9. soruyla. Y fonksiyonu t'ye bağlı, t fonksiyonu da x'e bağlı. Y FX re fonksiyonunu aşağıdaki aralıkların hangisinde azalandır diye sorulmuş. Hmm. Şimdi azalanlık artanlık türevle alakalıydı, değil mi? F'in türevini bulmam lazım ama x'e göre F'in türevini bulmaz mı Yani y'nin x'e göre türevini bulmam lazım. Y'nin x'e göre türevini bulmak için de dy bölü dt ile dt bölü dx'i çarparsam eğer ancak dtler gider ve dy bölü dx kalır. Bu bize y'nin türevini. Yani f türev x'i verecektir. dy bölü dt arkadaşlar 2t eksi 24'tür. dt bölü de şunun türevini alıyorsunuz 2x eksi 4'tür. Şimdi eyvallah hayırlı uğurlu olsun ama aması var. Burada hala t var o t'yi ne yapacağız? Şöyle yapacaksınız t gördüğünüz yere x kare eksi 4x yazabilirsiniz. 2 parantezinde x kare eksi 4x eksi 24 çarpı 2x eksi 4 dediniz. Buradan 2x kare eksi 8x eksi 24 geldi. Ve 24 2x eksi 4'ümüz mevcut. Daha sonrasında ben bunu iki parantezin alırsam x kare eksi 4x eksi 12 çarpı 2x eksi 4'ümüz de gelir tabii ki. Şimdi gençler burada x kare eksi 4x eksi 12 geldi ya burası. E çok güzel. Ben burayı eksi 6'ya artı 2 diye ayırsam mesela çarpımları eksi 12, toplamları eksi 4 gelmez mi gelir? Demek ki 2 çarpı x 6 çarpı x artı 2 çarpı 2x eksi 4 hatta burayı da bir iki parantezinde da x eksi 2 diyelim. Bu şekilde ben fonksiyonumun türevini bulmuş oldum artık. Peki bu türevin kökleri nedir? 6 eksi 2 ve 2 midir? Hemen yazıyorsunuz. Eksi 2 artı 2 ve 6 yazdınız sıraladınız. Bir kök tablosu çizeceğiz. Bu kök tablosuna göre. Bakın artı artı artı olduğu için artı ile başladım. Eksi artı eksi dedim. Burada azalmış, burada artmış, burada azalmış, burada artmış, burada artmış bu fonksiyon. Pekala şimdi bana ne demişti ha, aşağıdaki aralıkların hangisine azalandır azalan olan bir aralık bulacağım 1 3 kapalı aralı demiş bakın bir nerede bir şurada 3 nerede burada burada buradan buraya giderken hem artandır hem azalandır bu gitti 3 2 ile 5 2 demiş 3 2 nerede o da burada bakın bir buçuk 5 2 nerede o da burada yine olmaz 2'den sonsuza kadar azalandır demiş 2'den sonsuza kadar bazı kısımlarda azalan bazı kısımlarda artandır bu da olmaz Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar azalandır demiş. Bakın eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar azalandır. Cevap denizli. Ve son olarak 2 ile onların aralığına bakalım. Bakın 10 burada, 2 burada. Bazı bölgelerde artan 2'den 10'a gidene kadar. Bazı bölgelerde azalan, bazı bölgelerde artan bu da olmaz. Demek ki cevabımız D eşitliği olacakmış arkadaşlar. Ve artık son sorumuz. Aşağıda gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli bir F fonksiyonunun Türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar hem tanımlı hem sürekli ve türev grafiği karşımızda Şimdi türevine baktığınız zaman türev fonksiyonu bir sabit fonksiyon aslına bakarsanız O halde Mesela bunun türevi 3'müş yani Neyin türevi 3'tür yani 3x'in türevi 3'tür mesela değil mi Veya burada neyin türevi eksi 2'dir Eksi 2x'in türevi eksi 2'dir Şimdi buna göre demiş 3 tane öncül var Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş Peki bakalım F fonksiyonunun x eşittir 3 apsisi noktasında yerel maksimumu vardır demiş. Öncelikle bizim burada türevimiz artıydı. Artanlıktan hop 3 noktasında azalanlığa geçmiş. Artanlıktan azalanlığa sürekli bir fonksiyon geçiyorsa sevgili arkadaşlarım bizim bu fonksiyonumuz burada bir maksimuma sahiptir. Dolayısıyla birinci öncül doğru. F'in ikinci türevinde 3 yoktur. Bak bu ne? Birinci türev. Bunun türevi yoktur diyor. 3 noktasında türev var mı? <gülüyor> 3 noktasında f'in türevi fonksiyonu sürekli olmadığından türevi de yoktur diyoruz yani bu da doğru 3'ten kapalı sonsuzdan açık aralığında f fonksiyonu artandır demiş bak f fonksiyonu artandır diyor e şimdi buraya bakıyorsun türevi negatif olan bir şeyin kendisi nasıl artan olsun o halde 3. öncülü gitti cevap c seçeneği olacaktı deriz sevgili arkadaşlar evet large test 1'i bitirdik arkadaşlar Gayet klas sorular vardı. Bu sorulardan bazılarını işaretleyelim hadi. Bak mesela şu soruyu işaretle. Bu soruyu işaretle. ÖSYM'de Şu soru ÖSYM'de çıkmaz ama böyle bir soru çıkabilir. Bak ikinci soru gibi bir soru çıkabilir arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Şöyle bir soru karşınıza gelme ihtimali var. Daha sonrasında şöyle bir soru karşınıza gelme ihtimali var ÖSYM'de. Şöyle bir soru yine karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bunların her birine işaret koyduk neredeyse. Bakalım şöyle bir soru bak ÖSYM çok sever böyle soruları son çözdüğümüz soru gibi olan soruları şu sorunun karşımıza çıkabileceğini düşünmüyorum orada biraz işlem yapalım dedim bu sorunun karşımıza çıkabileceğini düşünmüyorum ama farklı bir bakış açısı kazandırması açısından güzel ee, yine tamam bu soruda çıkacağını düşünmüyorum evet burada 7 ve 10. sorular burada sevgili arkadaşlarım bütün soruları işaretleyin sınavdan önce mutlaka tekrar etmeniz gereken sorular niteliğinde görüyorum ben. Benim nazarımdan, benim görüşümden, benim bakış açımdan olay budur. Aklınızda bulunsun. Bunları mutlaka ama mutlaka <gülüyor> beni dinleyin. Kulak asın arkadaşlar, pişman olmazsınız. Evet. Large test 2'de görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkta kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla. Lütfen unutma.